Beeple diye bir sanatçı hiç duydunuz mu? Lakabı Beeple ama gerçek adı Mike Winkelmann. Mike Winkelmann 2007 yılından bu yana her gün bir şey çiziyor. Ama dikkat, kağıt ya da tuval üzerinde değil, dijitalde. Daha sonra yaptığı bu 5000 parçalık koleksiyonu bir araya getiriyor ve devasa bir JPEG resim oluşturuyor. Bu oluşturduğu JPEG resmi, NFT teknolojisiyle şifreleyip, ...nazar yerlerinden bir tanesini de satışa sunuyor. Ve sonuç tarihin en çılgın satışlarından bir tanesi. Eser tam 69 milyon dolara satılıyor. İnanılır gibi değil.